Herkese merhaba sevgili Teknoloji Kutu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei Matebook D14'ü kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz üzere kanalımızı takip ediyorsanız ya biz daha önce yakın zamanda hatta Huawei'nin D15 modelini test etmiştik. O modelde yine bunun olduğu gibi AMD işlemciye sahipti. Onun kutu açılım videosunu yaptık, inceleme videosunu yaptık. Bir sürü soru geldi sizden. Çok da iyi izlendi o videolar. Biz de anladık ki bu tarz ürünler bu aralar çok popüler. Malum koronavirüs yüzünden evlerden çalışıyoruz. O yüzden bu tarz ürünlere çok sıkı bir şekilde ihtiyacımız var. Biz de o yüzden bu ürün serisini devam ettirmeye karar verdik. Şimdi bakın burada Huawei Matebook D14 diyor. İşte model numarası var. Mystic Silver diye geçiyormuş bu. Yani Mystic gümüş. AMD Ryzen 5. GPU'muz var. 3500U kodlu. AMD Radeon Vega 8 grafik kartı var. Ki bütünleşik bir kart bu bu arada. 8 GB RAM'miz var. 5.2 GB de SSD'miz var. Adından da anlaşılacağı üzere 14 inçlik bir ekranımız var. Sıfır ürün geldiği için her zaman yaptığımız gibi güzel bıçağımızla beraber şu kutusunu bir açıyoruz. Bandımızı da söktükten sonra cihaz rahat bir şekilde açılacak diye tahmin ediyorum şimdi açalım önce şuradaki kulakçı çıkartalım daha sonra buradaki kulakçı çıkartalım ve Huawei MateBook D 14'ü kutusundan çıkartıyoruz aslında 15'e çok benzeyen bir kutu tasarımı var o videoyu izlemediyseniz şimdi yukarıdan ben link olarak çıkartırım Böyle kompakt bir kutu. Yani çok fazla bir şey yok içinde. Sadece gerekli olan şeyler konulmuş. Şuradan bir kullanım kılavuzu filan gibi bir şey var herhalde. Bakalım. Ne diyor? Okuyalım. Quick Start Guide diyor. Türkçe var mı? Varmış. Taşınabilir dizi düğü bilgisayar. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bunları okumuyoruz zaten malum. Ee, teknik speklere ben çalışmıştım açmadan önce, gelmeden önce. Kutu açılından önce. Şöyle koyalım. Evet, daha önceki modelde de bu benzer bir, şöyle bir sticker vardı. Onu açıyoruz. Plastiği ilk kez biz açıyoruz. Böyle açtık. Şunu da kenara kaldıralım. Arkasına bakalım önce isterseniz. Radeon yazısı var. Windows logosu var. Ee, burada muhtemelen iki adet hoparlörümüz var. Burada da fan sistemimiz görünüyor diye. Açacağız içini bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi değil. Bu videoda değil ama test videosunda içini açıp size içinde ne olduğunu da göstereceğiz. Daha önceki modelde yaptık bunu inceleme videosunda. Huawei'yi görüyorsunuz. Yazısı var üst tarafta. Ee, birazdan içini açacağım. Hatta e, pili varsa pilinin de bir dinimi fırsatı bulacağız diye tahmin ediyorum. Şöyle. Şunu bir benzeri de vardı zaten. Hemen, hemen aynısıydı. Hatta muhtemelen aynı güç kaynağını kullanıyorlar. Adaptörü daha doğrusu. Şöyle açalım. MacBook adaptörlerine benzeyen bir adaptörümüz vardı. Type-C bağlantı kablosu da geliyordu. Bunda da aynısı. MacBook D14'te de şu anda ekranda görüyorsunuz. Type-C olan, iki ucu Type-C olan bir kablomuz var. Şöyle de birazcık da iri 65 W olarak geçiyor bu arkadaşlar bu arada. 65 W'lık bir adaptörümüz var. Type-C bağlantısı var. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kenara kaldıralım. Şöyle kutumuzun içine geri koyalım hatta. Burada boşu boşuna yer kaplamasınlar. Evet. Şimdi birazcık cihaza bakmak istiyorum ben. iç kısmına. Şöyle koyduk. Açalım bakalım. Nasıl bir şey karşılığı bizi. Şeffaf bir jelatin çıktı burada. Bunu da kenara alalım. İşte gümüş renkli bir tasarım olduğu söylemiştik. Böyle şöyle bakın. Bunun yalnız 15'ten farkı şu bu. 180 derece yatıyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ekran 180 derece yatırılabiliyor. Açmışken şu detaylardan da bahsedeyim. Bir tane HDMI çıkışımız var. Bu arada iki adet USB. Ayrıca bir tane de Type-C var. Şimdi burada bir tane USB gördük. Standart Type-A dediğimiz bir tane Type-C'miz burada. HDMI, standart HDMI çıkışı burada. Şöyle çevirelim. Burada bir tane USB var. Burada da mikrofon ve aynı zamanda hoparlör çıkışı olarak kullanılan yuvamız mevcut. Standart Type-A'dan iki tane var. Bir tane Type-C var. Toplamda üç tane USB bağlantımız mevcut. Şöyle açalım. Klavye dizilimi oldukça geniş. Güzel tutulmuş. Geniş tutulmuş. Şöyle sesini de bilmiyorum duyabiliyor musunuz şu anda ama. Şöyle yapalım. Büyük işte bir büyük bir daha çok basık bir touchpad'imiz mevcut. Parmak izi entegreli bir e, güç açma kapama tuşumuz var. Az önce bahsetmiştik biraz detaylardan ama ekranımızdan biraz bahsedeyim isterseniz. 14 inçlik bir ekranımız var. IPS bir ekran, Full HD yani 1920 x 1080 piksel. Ekran gövde oranı yüzde 84. Şimdi görüyorsunuz şu anda ekran oldukça ince çerçeveleri. Özellikle Üç tarafta yani sağ, üst ve solda, altta bir parça kalın ama o önemli değil o. Ee, gördüğünüz gibi burada bir webcam yok arkadaşlar. Burası boş. Webcam nerede diyecek olursanız, şöyle biraz yakına getireyim çok uzaktan çekiyor çünkü şu anda kameram. Şurada bakın bir kamera işareti var F6 ile F7 arasında. D15'de de benzer bir durum söz konusuydu. Açtığımız zaman şöyle göstereyim bir kamera da ortaya çıkıyor kamerayı bu şekilde tasarlamışlar. Ee, bunun artısı var eksisi var bu arada. Tamam kamera güvenlikli oluyor. Sizi hani malum artık kamera sticker falan yapıştırıyor insanlar ya buna gerek kalmıyor. Ama e, bunun da açısını ayarlama çok kolay değil. Özellikle oturduğunuzda açı birazcık aşağıya kalabiliyor. Ekranda olsa ekranı böyle böyle oynatarak ayar yapabiliyorsunuz. Ama bunda o çok fazla kolay değil. Onu söyleyelim. E, bunun dışında peki nesi yok? Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum ama kart okucusu yok. Yani D15 modelinde de yoktu arkadaşlar. Bunda da yok. 14'te de ne yazık ki bir kart okuyucu yok. En azından microSD falan koysalardı diyeceğim ama onu da koymamışlar. Ee, açalım bakalım. Çalışacak mı bilmiyorum ama şöyle bir güç tuşuna bir basalım. Bir kere daha bastım. Şansımı zorluyorum biraz. Olmadı. O zaman e, güç kablomuzu takalım. Öyle deneyelim diyorum. Evet şu anda güç kablosunu da taktık. Bakalım çalışıyor mu? Evet kablomuz çalışıyor. O zaman açalım bilgisayarımızı. Bilgisayarımız açılırken ben birazcık daha farklı özelliklerden de bahsedeyim. Klavye entegre kameramızın çözünürlüğü 1 megapiksel 720p çözünürlük sunuyor bu kamera. Huawei Share özelliğini destekliyor arkadaşlar. Onu mutlaka söylemem lazım. Şurada şöyle şurada bir logo görüyorsunuz şu anda ekranın tam ortasında görüyorsunuz. Huawei şehir. Huawei Share özelliğini destekliyor. Bu ne demek oluyor? Bu özelliği destekleyen cep telefonlarında Huawei model cep telefonlarında ve Honor model cep telefonlarında ki her modelde değil bu arada Kirin 980 ve üstü işlemciye sahip olan Huawei ve Honor marka cep telefonlarında telefonu buraya koyduğunuz zaman bir yazılım var. O yazılımla beraber anında telefonu bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu özellik bu işe yarıyor. Bunu söylemiş olalım ama her Huawei işyer özelliği olan telefonda değil arkadaşlar. Huawei Share özelliği, yani Huawei olmayan bir markası zaten olmuyor. İlla Huawei veya Honor olması gerekiyor. Hani Xiaomi olur mu, Samsung olur mu diye soruyorsunuz. Hayır olmaz. Şimdi Windows'umuzu açalım bir bakalım. Türkçe Q, evet. Ve Windows'umuz açılıyor. Wi-Fi 802, A, B, var. 2.4 ve 5 GHz destekleri de var. Bluetooth 5.0 var cihazın üzerinde. Onu da belirtmiş olalım. Ve e, söylediğim gibi AMD Ryzen 5 3500U işlemci ve Ryzen Vega 8 GPU'su var. Bu birebir 15 modeliyle aynı arkadaşlar. Sadece ekran boyutu onda 15.6 idi. Bunda 14 inç. Söylemiştim bir daha hatırlatayım. Parmak izi okuyucu var bu güç tuşunda. Eğer öyle bir ay tanım yaparsanız parmak izinizle bilgisayarı açabiliyorsunuz. Ama kameranın öyle bir özelliği yok. Yani kamera yüz tanıma özelliği yok. Onun olması için eee kız ötesi kamera da olması gerekiyor. Bunda öyle bir özellik yok arkadaşlar. Windows Windows destekliyor kamera açılımını ama kameranın özel olması gerekiyor. Şimdi Windows 10 lisans sözleşmesini tamam diyelim. Şimdi bizden parmak izi okuyucuyu kullanmamızı istiyor. Şart değil bu arada. Atla diyoruz biz. Atlayalım fazla uzatmamak için videoyu. Evet Windows'umuz açıldı. Şöyle bir bakalım. Söylediğim gibi 15 modeline fazlasıyla benziyor. Sadece biraz daha küçük bir ekranımız mevcut arkadaşlar. Bakalım mesela ne gibi özellikleri varmış. Evet arkadaşlar. Huawei MateBook D14'ü kutusundan çıkardık. Özelliklerine baktık. Windows'unu kurduk ve sizler için çalıştırdık. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz olursa bu videonun altında bize soru olarak sorun. İnceleme videosunda yanıtlayalım. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Günün sonunda bu e, bir AMD 5 işlemci kullanıyor ve bütünleşik bir GPU'su var. Oyun konusunda ve diğer konularda çok yüksek bir performans sunacak bir ürün değil ama günümüzün o basit oyunlarının işte CSGO yani Counter Strike GO falan gibi ne bileyim League of Legends gibi oyunlarını rahatlıkla oynayabileceğinizi söyleyelim ama Doom Eternal'da işte yüksek çözünürlükte oyun oynayın falan gibi bir hayaliniz varsa elbette bu bilgisayar sizin için uygun olmayacaktır. YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.